Seninle böyle mi konuştum? <gülüyor> Şöyle dur Lubav e, Yapma bana Mikrofon alacağım Mikrofon alacağım ya Aloha Bir daha diye Aloha Sen de demek ister misin isteş? Aloha Aloha Bugün Marmes'teyiz arkadaşlar. Yanımda gördüğünüz kişi Steisha, benim manevi annem, e, ikinci annem kendisi. 11 yaşından beri beni tanıyor, beraberiz. Birlikte güzel günlerimiz oldu, iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz, zor günlerde de birbirimizin yanında olduk. Ve 11 yaşından beri hani Steisha hep e, Türkiye'ye, işte İstanbul'a gidip geliyordu. Moldovalı normalde. Moldova'da doğdu, büyüdü. Ve ben bugün açıkçası böyle bir videoyu beraber çekelim istedim. Çünkü siz hem hani siteyi şeyi tanıyın istedim. Ee, ve de kitap düzenleme videosundan zaten hatırlayanlarınız vardır. Eminim onu beraber çekmiştik. Ya, i̇lk videom değil. İlk videom değil. Evet. O yüzden de ee, hem Stay bir tanıyın istedim, hem de ona ben böyle sorular soracağım ee, ve o şekilde de kendisi de anlatmak istediği kadar anlatır. Öyle bir video çekelim, böyle bir hatıra olsun ve siz de tanışın istedim. Umarım açı falan iyidir, yani birkaç kere deneme yaptık açı iyi mi, ışık iyi mi falan diye. Umarım her şey yolundadır, güzeldir, güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Stay hoş geldin. Hoş buldum canım, nasılsın? İyiyim. Vallahi burası çok güzel. Yani denize girip çıkıyoruz falan. Havalar güzel. Havalar çok sıcak sadece. Bu umarım denize girmek isteyen herkes bu yaz bol bol denize girer. Yani ayıptır söylemesi. Denizlere giriyoruz çıkıyoruz her gün. Güzel oluyor. Zaten Marmaris çok güzel bir yer. Evet, Vallahi. güzel, sıcak. Ama biz şimdi Moldova'ya gidelim. Tamam. Öncelikle sen biraz kendinden bahsetmek ister misin? Nerede doğdun, nerede büyüdün? Biraz istersen ondan bahset. Sonra biz nasıl tanıştık, onu biraz anlat. Ya doğdum ben Moldovada. Zaten biz geliyoruz Gagavuz Türklerinden. Evde konuşuyoruz Türkçe, ama okulda Rus okulunu okuduk ana dilin Rusça zaten. Evet, ana dilim Rusça ama Türkçede çok iyi konuşuyoruz. Çünkü %80'i Türk dilimiz. Ee, Moldova'da. Moldova'da evet. Gagavuz hı -hı. olduğumuz için yani Türklerden. Gagavuz göç... Türklerinden yani. Evet, şey. hı, -hı. Yani 1724, 94'te Go, e, Ya 1724-94'te göçmüşler Türkler Gagavziya, Moldova'ya falan. Hı -hı. 300 aile falan, onlardan geliyoruz biz. Şimdi bir de Station'ın, hani ben böyle biraz hızlandırarak anlatayım diye bazen söze gireceğim. 94 yılına kadar Sovyet Birliği'ndeydim oldu. O 94'te dağıldı değil mi? Evet. Sen 94 yılına kadar anaokulu öğretmenliği yapıyordun. Evet. Çocukları çok sever. Evet. Kendimde 3 tane çocuğum var. Torunları var. Torunlarım var, 2 kızım var, 1 oğlum var çok. Ben yok muyum? Sen varsın. Üç kızım var. Üç işte, tamam. Üç kızım var. Bir tane de oğlum var. Zaten hem büyüsensin. Aynen. Sonra Nina geliyor. evle Ve Maxim. 94 yılına kadar sen Sovyet Birliği'ndeydim Moldova. Orada anaokulu öğretmeni olarak zaten çalıştın. Ondan sonra parçalandı tabii. Evet. Rusya'ya parçalandığı için zaten işler kapandı falan. 2-3... Kreş anaokulundan bir tane kaldı. O yüzden biz işsiz kaldık. Ve mecbur kaldık. Yani bireri yurt dışına çıkma, hı hı. çalışma. Bu tabii sadece Moldova'da olmadı değil mi? Yok. Ya zaten herkes, yani 15 ülke, Sovyet Birliği'nde 15 ülkesi vardı. Herkesi dağıldığı için zaten bak Türkiye'de, Türkmenler'de, Uzbekler'de, Azerbaycan'dan herkesi yani Ukraynalı Rusyalı hı hı. o yüzden bizim dilimiz uyduğun için hı hı. biz Türkiye'yi seçtik geldik sen 99'da mı geldin evet mi? ben 99'da Haziran ayında ilk bize geldin o zaman yok bir ailede 6 ay çalışmıştım Orada ama 99'da da... geldim bize evet 99'un sonunda geldim size 99'un sonunda arkadaşlar ben 11 yaşındaydım ve benim hani çocukluğum zorlu geçmişti kısaca ve 11 yaşında çok insan olmuştu senden önce zaten hani. Ve ben böyle şeydim, bu arada bu mikrofonu tutuyorum, yaka mikrofonu olduğu için bu. Hani ben konuşurken, ben Stacia konuşurken Stacia'ya tutacağım. Parantezi kapadım, şey diyeceğim. E, Stacia'dan önce hani annem çok yoğun çalıştığı için ve babam annem işte ayrı olduğu için hani annem evde olmuyordu. O yüzden böyle değişik değişik hani insanlar geliyordu evimize. Ben de anlaşamıyordum öyle. Zaten bana da hani... İyi insanlardı tabii ki eminim ama böyle çok e, hani ilgili değillerdi sonuçta benimle öyle olunca ben de zaten hiç yani iyi yani böyle nasıl diyeyim rahat hissedemiyordum onların yanında çocuğum zaten stage'e gelince hatırlıyorum benim tokalarım vardı hatırlıyor musun evet yani sen koleksiyon tokası ya yani hayatımda ilk sıra o kadar toka görmüştüm 4-5 sepet tokalarım ya, vardı, vardı o kadar çok vardı ki ve sen onlarla ilgili bana soru sormuştun ilk onu ya evet ben senin görüncesine zaten çok ısındım ee, kızlarım olduğu için seni kızım olarak gördüğüm için yani sana çok ısındım. Birbirimize çok ısındık. Ben evet, de Evet. O yüzden yani zaten nasıl davranacağım, nasıl şey yapacağım sana artık çocuklarla şeyim olduğu için. ilişki zaten İlişkim olduğu için yani seninle de kolay ilişki kurabildim. Kurduk. Bir de şöyle bir şey var yani ben hani çocukken zordum. Bayağı zordum. Evet. Çünkü çok yalnız büyümüştüm işte annemin çok yoğundu biliyorsun hani gece evet, geliyor sabah gidiyor baba ile ilgili bir şeyler falan filan ve Steya bana çok zaten çok sevgi dolu yani çok bir de dokunmatiksin sen hani böyle dokunmayı seviyorsun evet, evet. ben de dokunulmayı çok severim benim de annem çok sarılmıyor biliyorsun hani onu da sevgi dili hani dokunmak değil. O da hizmet etmeyi seviyor. Neyse dolayısıyla da işte staj'e e gelince böyle bana hani şöyle gözlerinize bakıp vardır ya nasılsın, iyi misin? Hani onu evet. sorunca beni böyle çok etkilemişti. Yani çok sadece onu çok sevdiğimi ve onun seninle çok iyi anlaşacağımızı ben zaten biliyordum. Ondan sonra da yani her zaman tabii ki de maddi olarak bir kazanca ihtiyacın var tabii ki de ama... Yani bu kadar sene o kadar yani benim manevi annem olacak kadar bir bağ olmasa aramızda zaten hani para işin çok basit bir evet. kısmı o zaten birçok farklı şekilde hani birçok yerden kazanırsın. Evet, evet. Ama hani bizim bilmiyorum çok bence güzel bir bağımız oldu. Sen beni biraz anlatmak ister misin bilmiyorum merak edenler varsa eğer hani. Ya vallahi sen zor bir çocuktun. Ee, Herkese nasıl? açmıyordum kendimi. Onu biliyorum. Evet. O yüzden de bana zor gelirdi. Yani e, sen açmıyordun. Evet. Ben? Sen çok tepkiliydin. Yani bir anda şey yapardın. E, moralin yükselirdi, düşerdi evet. şu, bir anda. O yüzden yani ne bekleyeceğim senden? Çok şey... Tepkinli. Tepkinliydin. Yok sen temkinli yaklaşıyordun. Tem, temkinli. Evet. Galiba onu da yaklaşıyordum. Ama zaman geçtikçe yani zaten o kadar iyi tanıdım seni. O kadar yakın hissettim kendimi ha, sana. O yüzden yani bir bakışın bana yeterdi yani. Evet. Bir baktın ben biliyordum ne istiyorsun sen, ne diyeceksin sen falan yani o kadar içime girdin, o kadar tanıdık şeyime böyle. tanıdık oldun evet. yani. Bir de şey var tabii hani siz bilmiyorsunuz Stacia birçok şey biliyor da e, hani benim babamla olan ilişkimde çok ondan kaynaklı birçok sıkıntı ve sorun vardı e, ve dolayısıyla da hani idare etmek kolay olmuyordu ya. Öyle de bir durum vardı hani arkadaşlar diyeyim. O yüzden de zordu yani birçok şey. Ben hep şeyi hatırlıyorum Steysha. Ee, bir de ben kiloluydum eskiden. Yani yine biz şu anda hala 4-5 kilo fazlan var mı hatırlıyor musun? Hmm. Bir ara bayağı kiloluydum. Evet. Ortaokul zamanındı galiba. Hani ortaokulu falan geçmiştim. O zamanlarda Steysha bana hep el lezzeti çok iyidir. Çok iyi senin el lezzetin. Domatesli pilav. Orta her geldiğimde domatesli pilavını yerdim. Ya bir de çok e, top kek çıkmıştı. Ay yine. evet. Vallahi. Bir dolaplar ara... ya nereden si top kekten. Nasıl? Evet. Yani çok severdin ama son bir ara çok şey yaptın kardeşim. Aynen öyle. Aynen. Peki bir şey soracağım. Konudan konuyu oluyor arkadaşlar ama artık zaten beni bir süredir tanıyorsanız bence buna alışmışsınızdır. Çünkü olabildiğince böyle kısa zamanda yani Kısıtlı zamanda çok soru sormak istiyorum. Şey sana sormak istiyorum, onu merak ettim. Moldova ile Türkiye arasında fark var. Ben bu arada Stacia'yı ziyarete gittim, sen böyle bir köyde yaşıyorsun Moldova'da, evet. çok güzel bir yer. Belki bir gün bir daha gelirsem bloklarım hatta. Tamam. E, Türkiye ile özellikle hani İstanbul büyük bir şehir. İlk geldiğinde ne hissettin? Nasıl hissettin? Arada farklar var mı? Bilmiyorum. Belki Şinoğlu'na da kıyaslanmak istersen. E, yok zaten İstanbul bütün bizim memleket mi oldu? İstanbul kadar. Evet doğru. O yüzden çok yani çok büyük şehirdi. Yani çok iyi hatırlıyorum. Yani zaten sizin insanınız... Çok tatlı dilli. Evet. Yani yardımsever. Yardımsever. Yani her dakika teşekkür eder, yardım eder falan. Yani çok hoşuma gitmişti. Bizim insan biraz daha katı diyebilirim. Rus olarak. Evet. Genelde ama Ruslar daha katı diyebiliriz değil mi? Evet. Disiplinli. Daha disiplinli. Evet. Türkler biraz daha tatlı dilli diyeyim sana. Evet. O yüzden çok hoşuma gitti. Zaten İstanbul'da. <gülüyor> Çok güzel bir yer. Hı. Hayatımda ilk gördüğümde aşık olmuştum. Zaten Ortaköy'de Boğaz Köprüleri yani. o kadar güzel ki. Aynen. Yani güzel. bayılıyorum. Stesha senin hayatın zor mu oldu? Yani bana hani hayatını anlat dediğimde yani nasıl mesela 94'e kadar nasıl bir hayatım vardı çünkü bana sen söylemiştin bir kere işte hayat çok daha farklıydı çok daha varlıklıydınız falan evet. diye sonra çok değişti diye biraz onu anlat istersen. Ya önceden kocamın işi vardı. Hı -hı. Siroja kocası. Evet. Benim kendi işim vardı. Yani kocan ne yapıyordu? Ya kocam trenlere yol açıyordu falan. Ha, doğru. A çok iyi işi vardı, çok iyi para kazanardı ama Sovyet Birliği benim de işim iyiydi, paramız vardı yani evimizi yaptık. ama Sovyet Birliği dağıldıktan sonra işimizi kaybettik. Ben kaybettim, kocam. Sovyet Birliği'nde o bütün para 15 ülkeye dağıtılıyordu. Evet, Devlet evet, ediyordu gibi bir evet, şey. evet. Ondan sonra Sovyet Birliği dağılınca o sistem... Dağıldı. Çöktü. Çöktü. Yani bilmeyenler için bu arada hani Sovyet Birliği arkadaşlar 94'e kadar dediğimiz gibi vardı. Ve devlet hep para veriyordu. Ama siz de çalışıyordunuz. Evet tabii biz ki. çalışıyorduk. O, devlet bize para. Yani yarınki günümde çok e, yani biliyordum. Hastaneye gitsem e, tedavim bedava. Yani biz çalıştığımız için yani biliyordum. E, İp, e, okullar bir de ama ondan sonra çok şeyler değişti. Mesela hastaneye gitmek için para lazım, işimiz yok, çok zorlaştı. Bir de o zamanlarda yani biraz istersen böyle gel canım burada. İyi miyiz şu anda? Şeyi diyeceğim, o zamanlarda e, Moldova'da çok az kazanıyordunuz, değil mi? Mesela Moldova'da atıyorum ayda ne kadar kazanıyordunuz? Türkiye'de hani genel olarak böyle aşağı yukarı ne kadar kazanıyordunuz? Yani, Raya doktordum evet. mesela o bile. Yani beş katını altı katını daha fazlasını kazanardık. O yüzden yani çocuklarımızı ailelerimizi bırakıp buraya geldik. Kazandık. Ve kadınlar daha kolay evet. iş buluyordu, değil mi? Kadınlar daha kolay iş buluyordu ve aile içine giriyorduk. Daha rahat bizim için. Erkekler daha zor. Şöyle bir durum oluyordu. Hani tabii kadınlar evde çalıştığı için temizlik işlerinde işte yatılı olarak da evet. zaten kalıyordunuz. Hani Türkiye'de çok daha rahat bir şekilde iş buluyorlardı ama bir de Moldova özellikle hani diğer ülkeleri ben çok iyi bilmiyorum ama Moldova'yı senden dolayı iyi biliyorum. Hani gerçekten çok çok az ödeyebiliyordu, değil mi? Evet. Diğer ülkelerden de gelenler vardı. Yani Türkmenistan, Kazakistan. Özbekistan, oralardan Azerba da çok evet, şey, yani da. Yani vallahi maaşımız çok küçüktü. Ama uh, Sovyet Birliği'nde olduğu için bize yetişiyordu kadının. Hmm. Yani uh, nasıl diyeyim sana? Ekmek parası çok az yedirdik. Her şey bize yetişiyordu. Ama sonra hepsi. Allah bullak oldu. Evet, yani zaten hepsinin şeyi de aile. Nasıl diyeceğim? Hmm. Ruscasını söylesin anlarız biz. <gülüyor> ben burada Stacey'den dolayı yani 11 yaşından beri hep benimle ara ara Rusça konuşuyorsun evet, ya. Evet. Olmayan Rusçamı geliştirdim biraz biliyorum yani evet. Rusça. Benim yanımda hep konuşurdun ya sen çünkü Rusça. Evet evet. Tepe taklak evet. oldu. Tepe taklak oldu. Hakikaten tepe taklak oldu o yüzden. Yani zaten aile şeyimiz de bozuldu. Düzenim, düzenim, çocuklarımı, kocamı bırakıp bari geldim Ama gene de çok güzel bir aile girdiğim için memnunum. Yani arkadaşlar ben gidersem bir daha Moldova'ya zaten size bloklarım Oraları sizin de görmenizi isterim. Bu arada Moldova'nın zaten başkenti Kişinov. Ama Station dediğim gibi böyle bir köyde oturuyor. Kişnova 45 dakika uzakta hatta. Ya iki saat. İki saat uzaklıkta. Trenle. Ben iki kere üç kere falan geldim hatta. Değil evet. Mi? Bir kış zamanı gitmiştim. Bir de böyle bir bahardı. Evet. Kışı sen çok iyi hatırlıyorsun. Çok üşüyordu. Uf çok üşüyor. Bir de orada kışlar hani bizdeki kışlar gibi değil. Baya ayaz oluyor. Evet. Bir de Station'ın bu arada tabi burada hani her şeyi konuşamıyoruz. Bir de kendisi normalde çok konuşkandır ama tabi hani sen evet. de alışık değilsin kamera görünce evet, şeyleri falan da aslında anlatsan süper olurdu da artık ne yapalım hani hatırlıyor musun bana diyordun Sibirya'da çalıştım demişti evet kocam Eks, Sibirya'da eksi evet, 40-60 oluyordu çıktıklarında böyle kirpikleri falan donuyor evet ya sanki bile düşmüş bin beyaz kirpikler falan yani cildin böyle iğne iğne batıyor soğuk falan. Bir de ben o zaman mesela gidiyoruz çok soğuk ve donuyorum. Stacey'e e çok soğukluyorum. Bu bu soğuk mu sen de falan diyordun evet, yani evet, böyle. Evet. O yüzden değişik oluyordu aslında. Başka Stacey'cığım yani düşünüyorum sizin merak ettiğiniz bir şeyler de var mıdır ya da olabilir mi diye. Varsa arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Bilmiyorum belki başka bir zaman başka bir videoda gelir. Eee ama ben izleseydim neyi merak ederdim diye düşündüğümde şunu merak ederdim sanırım. Şansın olsaydı böyle bir hayat mı sürmek isterdin yoksa hiç Sovyet Birliği dağılmasın ve ben böyle bir hayat yaşamamış olmayı dilerdim mi derdin mesela bunu merak ediyorum. Ya vay, vallahi çok yani Sovyet Birliği dağılmasını istemezdim kesinlikle. Bir çok insan zor durumda kaldı. Çok zordu. Yani çoğundan çoğu yukarı yani. Hı hı. Çok az insan kendi hayatına aynı şekilde devam etti. Yani kim yurt dışına çıkmadı, yoksulluk çekti falan. O yüzden Peki başka, başka... söylemek istediğim bir şey var mı diye sorayım. Ya sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Böyle bir fikir aklına geldiği için, beni şey yapmak için. Konu kaldığım için. Station Türkçe'nin iyiydi, ne oldu Türkçe'nin? Station Türkçesini unuttu ya. <gülüyor> Vallahi yukarıda. Sıcaktan sıcaktan arkadaşlar. Böyle ya düğürledim ya. Çok sıcak, evet. Bir de klimayı açamıyoruz. Burada klima var, size ses gitmesin diye. Stayşadım burada bir de ya, bayağı yerler içinde şöyle şıkır şıkır şıkır, şıkır aynan <gülüyor> canım. O zaman bitirelim burada. Yani umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Dediğimiz gibi ben de heyecanlıydım ve biraz da spontan bir video olmasını istedik. Çünkü yani Stayşa biraz utanıyordu önceden. O yüzden ya böyle şi, zaten... seni germek istemedim ha. Ya zaten utanıyorum falan hep düşünüyorum ne sorula soracağım. Ne söyleyebilirim falan. Özel hayatına da tabii ki girmek istemediğim için özel hayatınla ilgili sorular sormak istemedim zaten hani. Ama sonuç olarak iyi ki varsın. Seni seviyorum. Şimdi kamerayı kapatıp sarılırsın ben diyeceğim. Ben de. Seni çok seviyorum. Ben de. Bu video vesilesiyle bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar e, hani şeyi söyleyebilirim herhalde. Hani sen kocanı kaybettin ya. Hani... Şunu söyleyeceğim, istiyorsan keseriz bu arada, sıkıntı yok. Kesiyorum. Tamam. Şimdi böyle bir durum olduğu için e, sevdiğin insanlara sevdiğini söylemek çok kıymetli, değil mi? Çok kıymetli. Kendim. O yüzden çok. hani bu kocanız da olsa, çocuğun da olsa, arkadaşınız da olsa hani anılar biriktirmek ben hep onu diyorum stesim. Evet. Ve zamanı kaybetmemek, hissettiğin Aynen. zaman. Sevdiğini söylemek falan. Evet ve sen bunu zaten yaşadın. Staj'e e, bazı şeyleri insanlar hani geçmişi düşündüğünde onu öyle mi yapsaydım, onu böyle mi yapsaydım diyor. Ama bence belki de önemli olan elinden gelenin en iyisini sen de yaptın çocukların için en iyisini. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması. Değil mi? Evet. Ya yani. yani Hem ağzından çalıştım hem iyisini yapmaya. Çok güzeldi. çocuklar yetiştirdi. Evet. Çok güzel çocuklarım var. Senden birinden. Ya. Yeah. Ya yeah, o yüzden Allah'a şükür etmek lazım. Kartri. Bu videoyu da arkadaşlar Station'ın kocası Sirajan'ın anısına kapatalım o zaman. Teşekkürler. Bizi orada bir yerlerde izliyorsa duygulandım ben de. Ee, onun da mekanı cennet olsun diyelim. Allah kabul etsin. Evet. Birileri gidiyor, birileri kalıyor. Hayatta böyle bir şey işte. O zaman eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi sevdiyseniz, beni sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz e, abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Açsınlar mı İsteşir'cim? Açsınlar. Ağabeyim. Beğendiyseniz. <gülüyor> İşaret. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmek istiyorsanız buraya ya da oraya bir yerlere koyacağız, oradan da bakabilirsiniz. Sorularınız varsa Steya ya da yani ya da bu video ile ilgili yorum olarak bırakabilirsiniz ya da bu tarz Kesinlikle. böyle videolar istiyorsanız başka insanlarla da belli olmaz konuklu. Ben konuklu video çekmeyi çok seviyorum Steya. Ama yani çünkü konuşmayı seviyorsun, insanı tanımayı seviyorsun. Anıların olmasını da seviyorum. Evet. Diğer insanlarla tanıştırmayı bir şey. da seviyorum. Çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla, takipçilerimizle, dostlarımızla. Evet. O yüzden ama eve de davet edemiyorsunuz ki arkadaşlar. Bir de ben böyle yine böyle <gülüyor> mikrofonu hala tutmuyor. <atmayayım. gülüyor> şey diyeceğim hani eve davet edemiyorum ya ben. Hani sonuçta pandemiden dolayı. Nerede konuklu video çekeceğim değil mi? Online yapamadım, denedim. Online olmadı. Artık bakalım pandemi yavaş yavaş bitince çekeceğiz. Böyle. Çok teşekkürler. <gülüyor> ben teşekkür ederim canım. O zaman şimdiden güzel bir yaz olsun diyorum. Gerçi bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle Ağustos sonu falan da olabileceği için artık hangi aydaysak hangi mevsimdeysek güzel bir e, zaman olsun, seni olsun diyoruz. İyi ki varsınız, kocaman mahalo diyorum ben. Çıkmak ister mi? Şöyle yapıyorum. Haftaya bambaşka başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle neşeyle coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ama çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Evet, dayısı sıcak, sıcak. Ay. Tripotlanca bu kadar. Şurayı bakıyorum. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok canım. Hoşça kalın.